Kıymetli psikolog Lale Şeylan Hanımefendi ile birlikteyiz. Bugün kendisine şu soruyu yöneltmek isterim. Genellikle biliyorsunuz çocuklar belli bir yaştan sonra küfür etmeye, kaba sabah konuşmaya başlıyorlar. Bu tip durumlarda aileler veya çocuk yakınları nasıl davranmalıları, davranmaları gerekiyor. Evet. Şimdi çocuğun eğer böyle kaba saba konuşma, işte küfürlü konuşma gibi bir problemi varsa aslında çocuğun hangi yaşta olduğu da önemli. Mesela okul öncesi dönemde zaten çocuk konuştuğu çirkin, küfürlü kelimenin çok ne anlama geldiğini de bilmez. Genelde ya çevresinde duyduğu birine taklit ediyordur ya ebeveyninden den duyuyordur onu model alıyordur önce ee, mesela evde böyle bir rol model varsa önce bunun ayıklamamız lazım yani bu eğer bir sorunu davranış olarak e, bunu düşünüyorsa yani ki öyle önce bunun nedenini anlamamız gerekiyor örneğin e, okul öncesi dönemde bir çocuk bunu ilgi çekmek için ya da birisini taklit ettiği için bu şekilde davranmaya olabilir çok fazla üzerinde durulur ya da bu konuda çok baskı yapılırsa dikkati daha da çok o konuya çekilebilir. Ya da bu davranış nedeniyle işte yarım yarım küfürlü konuşmalar bazen yetişkinlerin hoşuna gidiyor. Bir taraftan çocuğa söyleme çok ayıp, bir taraftan da söylediğinde gülüp onun sempatik buluyorlarsa çocuğun bu konuşma davranışı pekişebilir. Evet, demek ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Evet. Balık baştan güzel kokar. Evet. Hoşça ve dostça kalın.